Merhabalar, sizi vücudumuzun en önemli siniriyle tanıştırayım. Vagus. Vagus demek, gezen demek. Bakın kulağımızdan başlıyor, kalın bağırsaklara kadar gidiyor. Hani bahsedilir ya, bağırsaklar ikinci beyindir diye, işte bu bağırsaktan üzerinde de etkili olan, kalp, akciğer dahil olmak üzere çok yere dal veren bir sinir. Vagus. Vagus siniri, parasempatik sinir sisteminin %80'inin görevini yerine getiriyor. Biliyorsunuz bir sempatik sinir sistemi var, bizi acil durumlarda kurtarıyor. Yani başımızdan kötü bir olay geçtiğimiz zaman hayatımızı kurtarmak için faaliyete geçen bir sistem. Bir köpek kovalayabilir, kalp krizi geçirebilirsiniz, kanama olabilir. Kaç ya da kavga eti olarak adlandırılıyor. Buna karşın sinir sistemi ise dinlem ve sindir. Yani ben buna Yangel Yat Osman adını veriyorum. Doymuşsunuz, keyfiniz yerinde. Beyninizdeki bütün doygunluk hormonları üst düzeye çıkmış. Kortizolunuz düşmüş. Sadece dinleniyorsunuz ve sindirim yapıyorsunuz. Stres yok, keyif odundasınız ve vücudun gayet iyi pozisyonda. Aynı zamanda asit salgısını da artırıyor. Geçmişte demişler ki, e, asit salgısı artarsa ülser olur. Biz ülser tedavisi için bu vagus sinirini keselim. Başta baya kötü kesmişler. Sonra ise hediye giden dalları selektif olarak kesilmiş. Ama bu kişilerde ülserde iyileşme görülse de, B12 vitamin eksikliği var. Ama diyeceksiniz ki bu tarihe karıştı mı? Hayır karışmadı. Bugün tüp midye ameliyatları için alternatif olarak diyet ve egzersizle vagatomi de uygulanıyor. Araştırma düzeyinde. Hala 2018'den beri devam eden araştırmalar var. Peki biz böyle bir keyif modunu nasıl yapabiliriz? Vagus sinirini uyarabiliriz. Evet doğru. Vagus sinirini uyardığınız zaman vücudunuz tamamıyla relax ve rahat bir döneme geçiyor. Ve vücudumuz bu rahatlamasından dolayı pek çok durumda bunu kullanma şansına sahibiz. O zaman demişler, vagus sinirini uyaralım. Pil yapmışlar, pil vagus sinirini uyarmışlar. Bu özellikle epilepsi, ağrı, parkinson ve depresyonda hatta kulak çınlamasında kullanmış. Ama illa bir pile gerek yok. Basit bir takım yöntemlerle de vagus sinirini harekete geçirebilirsiniz. Bakın listemiz ne kadar uzun ve ilginç bazı yöntemler var bakın soğuk duş, şarkı söyleme, gargara yapmak, gülmek, prebiyotikler, spor, aç kalma belki bunların içerisinde tahmin edebilecekleriniz var edemeyecekleriniz var ama listeye gelin farklı şeyler de ekleyelim balık yağları, dil basacağı ilinize basarsanız serotonin, karın adalelerini çalıştırmak yavaş yemek, iyi çiğnemek ve akupunktur da vagus uyurusunu sağlıyor ama basit yöntemler de var Örneğin nefes alma ve verme egzersizleriyle de Vagus'u harekete geçirebiliyorsunuz. Ama yalnız burundan nefes alıp vereceksiniz. Nefes alıp verme süreniz daha uzun. Derin nefes, göğüs kafesi genişleyecek ve diyafragma hareket edecek. Belki bilenleriniz vardır. Dünyada yoga, meditasyon bu konudaki önemli yöntemlerden birkaçı. Buna tai chi'yi de ekleyebilirsiniz. Ama aklınıza standart meditasyon Şekli gelmesin, bir koltukta dik oturarak da bunu yapabilirsiniz ve MR çalışmalarında da parasempatik sinir sisteminin meditasyon ve nefes egzersizleriyle çalıştığı görülmüş. Yalnız küçük bir uyarımız var, o da şu, düzgün yapmak lazım. Bugün profesyonel yöneticilerden sporculara stres tanırma, depresyon, konsantrasyon, hastalıkların iyileşme, verimlilik ve ağrı için kullanılıyor. Yapacağınız tek şey nefese doklanmanız, izole olmanız, zihninizi boşaltmanız. Çevreden dikkatinizi çekebilecek olan uyarılar ve düşünceler varsa tekrar nefese geri dönmeniz. Yani çok da zorlamayın kendinizi ama sürenin uzun olması ideal. 5-2-8 diye bir kural var basit. Nefes alırken 5'e kadar sığıyorsunuz, 2'ye kadar nefesini tutuyorsunuz ve 8 süresince nefesinizi veriyorsunuz. Sabah akşam 1 dakikadan 3 dakikaya kadar daha uzun sürelerde yapma şansınız var. Fayda görmeniz oldukça yüksek. Güneyi başlamak ve anlarda uygulamak için bence güzel bir yöntem ve bilimsel altyapısı da var. Teşekkürler.